Burası Phuket'in sahil kısmı. Burada yaklaşık 3 aktivite bulunuyor. Şu gördüğünüz tekneyle veya hız teknesiyle e gidebilirsiniz. Ve 2 jet ski ile gidebilirsiniz. Yaklaşık fiyatını sizlere söylemek isterim Yarım saati 1500 baht Puzzle yaparsanız bu 1000 baht'a kadar inebiliyor Tayland'a geldiğiniz zaman puzzle yapmadan hiçbir şey almayın Kesinlikle Bir de parasailing olacak diye biliyorum ama Yalnız bugün yok göremedim Onun da fiyatı yaklaşık 1500 baht yetişkinler 1200 baht çocuklara bilgi olsun ama şu an göremiyorum Biraz karardı. Şimdi masaj salonlarına doğru gidiyorum. Sizlere fiyatları göstermeye çalışacağım. Yanlış şunu söylemek istiyorum öncelikle unutmadan. birçok masaj salonlarında mutlu son mutlu son var, bilginiz olsun. Burada mutlu son demek ne demek? Bum bum diye geçiyor bilginiz olsun yani bum bum o anlama geliyor haberiniz olsun evet arkadaşlar sizlere şimdi fiyatlar göstereceğim Mas tay masajı 350 liraya bat ayak masajı 300 bat kafa masajı 300 bat yalan masaj 400 bat burada görüyorsunuz fiyatları görüyorsunuz yaklaşık 32 Baht bir dolara tekabül ediyor. Bilginiz olsun. Thank you. Burası başa, başka bir masaj salonu. Yine aynı şekilde size gösteriyorum Fiyatları hemen hemen aynı Tüm masaj sonlarının fiyatları Görüyorsunuz Aynı Hiçbir farkı yok bilginiz olsun Şunu söylemek istedim Bazı masaj salonlarında camlarda no seks yedersiniz. Bilginiz olsun onlar sadece en iyi şekilde işini yapanlardır. Bilginiz olsun bunu da sizlere hatırlatmak istedim. Hava neredeyse tamamen karardı. Bugün yani bu akşam yine birkaç bar gezmek istiyorum sizlere fiyatlarını da göstermeye çalışacağım hadi barlara doğru gidiyoruz sizlere içki fiyatlarını göstermeye çalışacağım hızlı bir şekilde burası agagobar yani buradaki kızlar maalesef çıplak bir şekilde dans ediyor bilginiz olsun agagobar bunu ifade ediyor. Şimdi Phuket'in küçük bir pazarına geldik. İstediğiniz her şeyi burada bulabilirsiniz. Kıyafet olsun, makyaj ürünleri olsun, yiyecek olsun, içecek olsun. Bu pazar tam, Bangla, Rood'un tam yanında hemen, tam girişinde. Burada her şeyi bulabilirsiniz. Size yine bir pazarı gezmek istiyorum. Fiyatları göstermek istiyorum. Thank you, thank you so much. Fiyatları zaten görüyorsunuz. Beni söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Burası tamamıyla bayanlara hitap ediyor. Hediyelik eşyalar. Bu bölümse bayanlara hitap ediyor. Gözlüklerin fiyatı 100 ba, Yani 3 dolar civarında. Yani buraya geldiğiniz zaman birçok ürün bulabilirsiniz burası da hediyelik eşya bölümü fiyatları 3 dolar civarında yine burası da bayanlara hitap ediyor şu bölüm çok sıcak zaten biliyorsunuz şu meyveleri her yerde hemen hemen bulabilirsiniz. Fiyatları 60-70-80. Büyüklüğüne göre değişiyor. Yine aynı şekilde tavuk bunlar tavuk. Börek de var patates. Fiyatları görüyorsunuz 100 baht 50 baht arasında değişiyor. Burası da yalnızca kozmatik ürünler satan bir bölge. Buradaki bütün ürünler fake, sahte. Bilginiz olsun. Buraya alışveriş yapmaya geldiğinizde ne alırsanız alın. Kesinlikle ve kesinlikle burada fazlalık yapmadan hiçbir şey almanızı tavsiye etmem. Bu da size bir tavsiyem. Akrep amaç işte ne? Bu da 3 dolarmış. Bilgi olsun Thank you. Bunlar akrep. Bunlar nasıl yiyorlar? Ben hala şaşırıyorum. Şimdi Phuket'in yiyecek, içecek pazarına geldim. Sizlere hızlı bir şekilde bazı şeyleri göstermeye çalışacağım. Bunlar balık bölümü. Balık severler burayı tercih edebilir Burada da pankek yiyebilirsiniz Fiyatı 100 baht <gülüyor> Burası domuz eti satılan bir köşe <gülüyor> Ablası diyor ki domuz diyor bilgin olsun Burası da Pattaya nodu yapılan bir köşe yes, Thank was... you Brad Burada Videoyu bitirmek evet. istiyorum Eline geldiği kadar sizlere bazı detaylar bazı bilgiler vermeye çalıştım umarım beğenirsin videomu başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın